Alaçatı'dayız bu hafta. Alaçatı'da gördüğünüz üzere kaleler, topraklar, evler, sanayi bölgeleri ve bir çeşit bitkiler var. Kaç diyordu beton arabası. Kaç. Kaçmadı doğa. Beton geldi ama kaçmadı doğa. Kazanan kim olacaktı bilmiyoruz. Ama of kız güzel. Ege'nin kokusunu aldığımız bu baharda Deniz ben ve Fatih Bu yolculuğa çıkmıştık Dünyanın aralarında cam çişe kırıkları Tam Les Do It'lik burası Şu pislik Çeksen o pisliği Iyyyyyyyyyyyyy Bu ne böyle ay bunları hep atalım Les Do It bunlar Şimdi de yanımda Deniz var Deniz bu festival hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel ama neden mercimekli köfteyi de koymuşlar anlamış değilim. İçinde sadece maydanoz varmış. Evet biz de bunu düşündük, araştırdık, herkese sorduk ve cevabımızı aldık. Çok merak ettim. Lavantalı kek çok güzel gözüküyor çünkü, neden? Çünkü? İçinde lavanta var. Çok doğru. İyi günler. Kaçıldık evet Deniz, sence deniz fasulyesi nasıl bir şey? Bence güzel görünüyor. Biraz da böyle çamların şeyleri gibi, evet, abi. böyle diken diken olur ya çam ağaçları ona benziyor ama yani kaç yıllık Deniz'in böyle fasulye görmedik. Teşekkürler Deniz. De ayrıca fasulye değilmiş, fasulyasıymış. Fasulyalarından. la vida!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 Geçen Süper Evet arkadaşlar. Şu an Pazarcı abimizin baklasını deniyoruz. Kardeşlerden anlayacağınız gibi. Hı -hı. Hı -hı. Aynı şimdi baba başla ta <gülüyor> evet abi bizim hakkımızda ne düşünüyorsun şu an? <gülüyor> ne bileyim baktım öğrenci bunlar abi. <gülüyor> Pişman mısın? <gülüyor> Bilmiyorum. Kim işime ne kadar yarayacak ondan sonra kanal vereceğim. Evde sındırgılı hatta yani. önce iş ne yöner? Sındırgılı nasıl buldun be? <gülüyor> Şimdi ısırıp götürüyorum anneme soracağım seni. Hadi. <gülüyor> Hadi. Ya vallahi köylünü bozun getiriyorsun ya. Vallahi güzel Ay bilmez mi bir Bodrum'lu bir Marmaris'li bir şeyle. Ya <gülüyor> <Yok. gülüyor> Sümbürge.